Doğru zan, akıllı insanın özelliğidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sen zulmetmesen dahi üç kişi sana zulmedebilir. Aşağılık insan, eşin ve hizmetçin. Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Her kim düşmanlık ve çekişmede aşırı giderse günaha girer. Ve her kim de bundan geri kalırsa, kendisine zulmedilir. Yine şöyle buyurmuştur. Sana zulmedilmesini sevmediğin gibi sen de zulmetme. İmam Sadık Aleyhisselam da şöyle buyurdu. Her kim zalimlerin zulmü için bir özür ve bahane uydurursa Allah ona kendisine zulmedecek birini musallat eder. Bu takdirde dua edince duası kabul olmaz. Kendisine yapılan zulüm hakkında da Allah ona ecir ve sevap vermez. Hazreti Ali aleyhisselam, zalimin hükümetine rağbetsizlik, adilin hükümetine rağbet ölçüsüncedir buyurmuştur. Yine isyankar zalim iki cezadan birini yani dünyevi ve uhrevi cezayı bekler. Adil yönetici ise iki sevaptan yani dünyevi ve uhrevi sevaptan birini bekler buyurmuştur. İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurdu. Zulmün çirkinliği, adaletin güzelliği kadardır. İmam Bakır aleyhisselam da sana zulmedilse de sen zulmetme buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyurdu ki Her kim birine zulmeder ve helallik almak için zulmettiği kimseyi kaybederse onun için mağfiret dilesin. Zira bu zulmünün kefaretidir. Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurdu. Hiçbir adalet hakkı iade etmekten daha üstün değildir. İmam Kazım aleyhisselam da zulmün şiddetini kendisine zulmedilen kimse bilir buyurmuştur. Allah'ın sevgilisi yine şöyle buyurdu. Zimmet ehline zulmedilince düşman devlet iş başına geçer. Hazreti Ali şöyle buyurdu. İnsanın zanlı aklının mizanıdır. Amelleri ise soyunun en doğru şahididir. İnsanın zanlı aklı ölçüsüncedir. Gönül sahibi akıllının zanlı doğruya en yakın şeydir. Hazreti Ali yine şöyle buyurdu. Akıllı insanın zanlı cahilin yakininden daha doğrudur. Müminin zanlı öngörüdür ve doğru zan akıllı insanların özelliklerindendir. İmam Ali Aleyhisselam buyurdu ki, müminlerin zannından sakınınız, zira allah Teala hakkı onların dilinde karar kılmıştır. Yine buyurdu ki, iyiye yorumlama kapısını yüzüne kapatacak bir iş görmedikçe, kardeşinin işlerini en güzel şekilde yorumla, kardeşinin ağzından çıkan lafı güzel bir yorum imkanı buldukça kötüye yorumlama Hazreti Ali şöyle buyurdu kardeşinin ağzından bir söz çıkar da sen onu iyi bir şekilde yorumlayabilirsen öyle yap kötüye yorumlama Her kim kardeşinin dinde sağlam ve doğru yolda yürüyen birisi olduğunu bilirse insanların onun hakkındaki sözlerine kulak vermemelidir biliniz ki Bazen okçu insan ok atar ve oklar hata eder, yani hedefi vurmaz. Allah'ın sevgilisi şöyle buyurdu, ''Kardeşin için yaptıkları ve söyledikleri sebebiyle özür bulmaya çalış. Eğer özür bulamazsan bir özür uydur, yani kötü zamda bulunma.''